Arkadaşlar Cengayla domino taşı serisine devam ediyoruz kaldığımız yerden Ve şimdi Eyfer kulesini yapacağız Hazır mısınız? Bakın şimdi Eh ya ben bunu Yanımda kalmış Neyse boş verelim Şimdi başladık birinci taşı koymaya Bir Eh ki 3 Üç 3, 3 tane tırli yeter bence bu kadar <gülüyor> <gülüyor> Bu yıllarda dört buçuk milyon öğrenci ulaştı ve şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tamam. da var sakin. Bir şey diyeceğim. İçimden bir ses diyor ki bu sefer kesin yıkılacak kesin. Çok sakat ve yamuk oldu. Şöyle ilk üç katı yaptık sıradakine geçiyoruz. Onu da böyle koyalım. Şöyle taş uzunluğuna varlığı olarak da tamam evet bir saniye geldim şimdi daha bir dakika Hayır. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi. Biraz daha mı yakın alsaydık? Çok uzak olmadı mı? Bir dakika. Evet. Bir dakika Burası bitti Diğer taraf Tamam Yavaş Bakın şimdi diğer üç katı yapıyorum. Çatı tar çatı tarafını yapıyoruz şimdi. Dur, dur, dur. seveyim lütfen ya. Ne olur ya. Ne oldu şuraya kadar bastım. Hayır hayır lütfen. Ya varıyorum. Lütfen, düşme. lütfen. Lütfen. bunun üstüne daha zaten hani bir taş daha dizmek olmaz ya baya yüksek olur hem arkadaşlar sakın, sakın sakın dur çok az kaldı hadi hadi Eyfer kulemiz hazır. Hatta şöyle bir üstte de bir tane koyacağız. Orada da yüksek kısmını yapacağız çünkü. daha sonra şöyle bir diklik oluyor ya. Evet Eyfer kulemiz hazır arkadaşlar. Ee, zaten görmüş olduğunuz gibi altını da tamamlayalım hemen hızlıca. Altını da yapalım. Tamam olsun. Yok ya bu kadar yeter. Evet yani cengada da bu şekilde oluyor zaten. Ya yani başka türlü de daha fazlasını yapamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Bakın. Şu tarafını da yaptık. Altını da yaptık. Bu boşluğunu da tamamladık. Daha yüksek kuleler. Dubai'deki kuleyi bile yapmamı istiyorsanız aşağıdan e, videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Videoyu burada bitiriyorum. Daha da büyüğünü istiyorsanız tartışma kısmından ya da ben bu videoda yorumları açabilirsem açarım. E, öyle bana yazabilirsiniz. Bay bay.